Başkanım hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ ben olayım. 10 sene önce Ankaracı Kongresini hatırlıyorum. Başkanlık binasının Bodrum'unda 36 kişiyle yapılmış bir kongrede. şimdi Ankara'nın en görkemli salonunda çok coşkulu ve çok güçlü bir Ankaracı Yönetimine. Emekleriniz için ilk önce teşekkür ederek başlayayım. Birçok şey anlattınız, stadı anlattınız, yeni tesisleri anlattınız, heyecanlandık. Anlatmadıklarınız mutlaka vardır. Evet yani bir an evvel tabii kongrenin yapılması ile ilgili biraz detaya girmek istemedim. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şunu sizin hastanıza söylemek isterim. Gerçekten Ankara gücü dünyanın en iyi kulüpleri nasıl yönetiliyorsa veya hangi imkanlara sahipse buna getirmeye çalışıyoruz. Bu birden olmuyor. Evet, biz geldiğimizden beri birkaç söz verdik. Ankara günü mali yapısını düzeltmek, onu bir aşamaya getirdik. 19 Mayıs'a da yıllardır bekleyen bir ve taraftarı camiamızın özlemle beklediği bir şey. Ve onu bu yönetim ciddi çaba sarf ederek gündeme aldı, kamuoyu gündemini aldı, siyasi hükümetin gündemini aldı ve Türkiye'nin en iyi stadını yapılacak bir hale getirdi ihalesi yapıldı ve yakında temeli atılacak. Projeyi de ilk defa gördük. Doğrusu yanlış mı yoksa evet, ilk Evet, Evet. Gerçekten dünyanın en iyi statlarından biri olacaktır ki Ankara'ya yakışan. Burada bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok emek sarf ve e, bu, bu projenin yapılması ile ilgili bütün kurumlara talimat verdi ve inşallah başladıktan sonra iki yıl içinde, 24 ay içinde bir proje, işte, tamamlanıp a, camiaya sunulacaktır. Bunun için biraz daha sabır diliyoruz. Bu süreç devam ederken Ankara Gücü İrista'da sahip olana kadar da Ankara Gücü'nün eksikliklerini tamamlayıp o statta hazır hale getirecek bir takım oluşturmak istiyoruz. Güzel statı güzel futbol lazım başkanım. Evet. Bugün gerçekten çok iyi bir yönetim kurduk. Bunu yarın detaylarıyla beraber siz kamuoyuyla paylaşırsınız. Ankara'nın sevilen isimlerini ve imkan sahibi isimlerini yönetim kurduk her birliğiyle, burada mesajında bütün siyasi partilereydi bütün belediye başkanlaraydı, bütün şehriydi, bütün şehrin dinamiklerindeydi. Bu takıma sahip çıkmamız lazım. Biz bu yönetim olarak buna, onlar da katkılarıyla bu işi başarmaya geldik biz. İnşallah iyi günler bekliyor Ankara'cı. Şimdi Ankara'cının aslında güçlü de bir yönetimi var. Geçen sene çok büyük bir işi başardı. Belki bu sene olsa daha zor olacaktı çıkış. Çok iyi transfer yapan takımlar var. Ben bu kadar büyük bir revizyon açıkçası sizden beklemiyordum başkanım. Mutlaka güçlü isimleri alacağınızı evet. tahmin ediyordum. Ama bu kadar ciddi bir revizyon gelmez diyordum. Ben şunu önemsiyorum arkadaşlara yönetime de bu değişikliği yapma gerekçemi de benim için olmazsa olmaz bu kulüpte iki şey vardır yönetimde. kolektif çalışma uyumu ve ekonomik katkı. Bu anlamda bu kriterlerle ilgili sorun olmayan hiçbir şey şeyle ilgili tasarrufta bulunmadım. Bu, bu olmazsa olmaz. Kolektif çalışma uyumu ve ekonomik katkı. Bu yönetim oluşma sebebi odur. Geçmişte katkı sağlayan arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Büyük ve özveri gösterdiler. Bu anlamda beni anlayabildiklerini düşünüyorum. Tabii ki her insan değişiklikle rahatsız olabilir. Ama her şeyden önemlisi Ankara gücü. Hatta şunu açıkça söyledim, bu değişime önce kendimden başlamak istediğimi, bu Ankara gücünü daha iyi bir yere getirecek bir başkan adayı varsa gerçekten fedakarlık yapabileceğimi söyledim. Ve sonuna kadar da onun hizmetinde olacağımı söyledim. Hala o kanıtlayı, kanıt, kanaatliyim. Bu anlamda Ankara gücünü iyi yerlere getirecek kim varsa bu kapı ona açık ve bizden de her türlü destek ona verilecektir. Şimdi başkanım daha önce konuşulmayan bir şeydi aslında, genel kurulda gündeme geldi. Yeni spor kanunu gereği artık kulüpler şirketleşebiliyor evet. ve hisselerini satabiliyor yüzde 49'a kadar. Siz bu yetkiyi genel kurul Hı. delegelerinden aldınız. Evet. Öyle bir niyetiniz var mı Ankara? Şimdi onu, şunun ya. için bu yasal zorunluluktu. Yasal zorunlulukta bunu yapmamız gerekiyor. Daha spor yasasında gerekli düzenlemeler, yönetmelikler çıkmadı. Bunu bekliyoruz. O anlamda da genel kurulu daha fazla yormayalım diye bu yetkiyi genel kuruldan yönetime aldık. Bundan sonraki süreci yönetim götürecektir. Ama kamuoyuyla paylaşarak yapacağız. Bu anlamda Ankara Gücü camiası ister anım şirket olsun, ister dernek olsun. Bu anlamda Ankara Gücü'nün kurumsal kimliğine ve tarihine zerre kadar hale gelmesine müsaade etmiyoruz. Ben 4, 4 aydır diyordum ki Faruk Başkan gibi bankanın sayılı müteahhitlerinden bir tanesi. Güçlü bir yönetim. O tesisleri öyle bırakmaz. Evet. Bu tesisler gerçekten yapıldığı zaman çok iş çok güzeldi ama artık gücünün ihtiyaçlarını karşılamayacak haldeydi. Projeyi gösterdiniz. Biraz detayları verebilir misiniz başkanım. Şunu bilsinler. En kısa sürede Ankara Gücü Türkiye'nin en iyi tesislerine kavuşacaktır. Yani 30-40 yıllık bir tesislerdi. Gerçekten şu anda kullanılamaz halde tamir bile şeyi kurtarmıyor. O anlamda mimar arkadaşlar sponsor oldular. Bir kuruş para almadılar. Ve Ankara Gücü'nün en iyi tesisin projesini hazırlıyorlar. İnşallah en kısa sürede bu projenin gerçekleşmesi bu yönetime nasip olacaktır. Biz de e, elimizden geldiği kadarı bu, bu, bu tesisin kısa sürede yapılması için var gücümüze çalışacağız. Hem tesisle beraber stat yapılırsa, iyi de bir kadro yapılanması olursa Ankara gücün artık e, başarıdan başka şansı yok. E, bu, Bunun yapmak için de top sahada diyeceğiz.